İlim, bilgi, kültür. Aslında kültür Fransızca bir kelime. Onun karşısı karşılığı hikmet, ilim, marifet artık ne kadar geniş cümlelerle tescil edilebilirse edilsin. Bugün tarihler 10 Mart 2021 ve İlim Kültür Tarihi Araştırmaları Merkezi Kütüphanemizde çok önemli bir misafirimizi ağırlıyoruz. Gebze'de devletimizin temsilcisi, kıymetli kaybakanım Mustafa Bey. Efendim sizlerin uğurduğu elleriyle burayı açmıştık. Zannediyorum iki yıl evet, geçti. Ondan sonra bir takım bir şeyler yapmaya çalıştık. Bugün şeref verdiğiniz duygularınızı almak isterim. Evet. Ee, öncelikle e, hayırlı günler diliyorum. Böyle bir mekana sahip olmak, bu mekanı açmak hakikaten e, içi, ilim, bilgi ve kültürle dolan bir insanın ee, Yapabileceği bir şey. Ee, doğru iki yıl önce biz burayı açmıştık. Ben herhalde burayı açıp kapatır gidersiniz diye düşünüyorum. Böyle canlı sürekli yaşayan bir yer olur mu diye de içimden geçirmiştim doğrusu. Böyle bir alt katında bir mekan. Ama bugün gördüm ki o günden bugüne çok güzel şeyler yapmışsınız. Çok şey toplamışsınız. Hakikaten bir hazine, bir kültür, bir büyük bir miras bırakıyorsunuz. Hem Kullanıyorsunuz hem de inşallah sizden sonraki insanlara da büyük bir miras. Biz e, tabii kendi değerlerimizi eğer muhafaza edersek, sahip çıkarsak, evlatlarımız bunu anlatabilirsek, aktarabilirsek, o zaman millet olarak e, yaşama hakkına sahip olabiliriz, yaşayabiliriz. Şimdi biz kendimizden uzaklaştıkça millet olma hakkını da kaybediyoruz maalesef. Bizi Biz yapan değerleri enerjona uğratırsak, Ahlak olarak, aile olarak, inanç olarak, yaşantı olarak eğer çocuklarımıza biz bunu vermezsek zaten çok çabuk dolduruluyor. Özellikle bu sosyal medya, internet ortamında hiçbir yere gitmeden, sokakta, kahvede, kafeteryada bir başka yere gitmeden elindeki tabletle, bilgisayarla dünyanın her türlü yanlışını alabilir Çünkü insanda böyle alma kabiliyeti var. özellikle Nefse, hissiyata uygun şeyler çok daha kolay alabiliyor. Ama aksine ilimle, irfanla şeyi, e, e, ilgili bilgileri almak biraz hazım ister, biraz zor bir olay. Yani onu almak, hazmetmek, bir de onu yaşamak çok önemli. Siz tabii bunu yaşıyorsunuz. Yani bu mekânı, e, yani bir gönül gönlünüz olmasa, bir gönül olmasa burada, bu mekânı e, kurup burada kalma şansınız, imkanınız yok. Ben size teşekkür ediyorum. İnşallah e, burada e, genç nesillerimizin, evlatlarımızın istifade, daha çok istifade bir mekan olur burası. Burayı bir ilim-irfan yuvası haline getirirsiniz. Çocuklarımıza merak uyandırmak lazım. O merakla gelip burada bu bilgileri buradan sizden almaları lazım. Bir de tabii sohbet de edemiyoruz maalesef. Aslında sohbet meclisine de edinlemek lazım. Yani çok olmayabilir, 10 kişiyle, 20 kişiyle, 30 kişiyle. Şimdi bu covid insanlar birbirine çok yaklaşmıyorlar, bir araya gelmiyorlar. İleride yani inşallah o günlerde olur. Yani e, tematik olarak, konu olarak e, özellikle Gebizimizle ilgili, yöreyle ilgili, ile ilgili bilgilerin burada değerlendirildiği, şekillendirildiği bir e, yani hani e, paket halinde sunulduğu bir yer haline getirelim. Bu video olabilir, mesaj olabilir, ne bileyim e, görsel bir şey olabilir. Ama burası bir mutfak. Güzel bir mutfak. Mutfakta her şey var. güzel bir aşısı da var. İyi e, İnşallah abi. burada. Ee, ve vasiyet şu, herhangi bir nedenle vakıf kapanması halinde bütün yayınları Bülentik genel Müdürlüğü'ne de Hiçbir şey yapılmadan. Böyle <gülüyor> <gülüyor> mutfak Kocaeli kitap Sayın Kayı Kocaeli üzerine yani şöyle bir Kocayeli üzerine yaklaşık 350 civarında kitap var saygı. Ee, o kitapları burada toparladık ve halen toplamaya devam ediyoruz. Kim ne yazmışsa. Darıca kitabı. Ee, bir yazar beni arıyor Yunanistan'da. Ya böyle bir kitap hazırlıyorum. Ataların Darıca'dan gitme ya evet. Dedim sizin kaynakları kullanmak istiyoruz, İngilizce yazıyor. Evet. Dedim Türkiye'nin yine bir şey söylemiyor, kaydıyla kullanıyor. Yok dedi, ben tarih yazıyorum filan. Latince, geçen bunu Darıcakaymakam'a şey verdim. Dedim bunun bir Türkçesini bulmaya çalışayım, ne yazdığına ne gitti filan Ya Bu Latince mi? Şeyce bu, Crill alfabesi. Ve <gülüyor> bu kitabı yazan adam, 6 ay sonra da domuz gripinden ölmüş efendim. Yaklaşık ha. 17 8 sene önceki çalışma. İmzalı olarak bana gönderdi bunu. Ha çok güzel kitabını Hı -hı. ve yetmedi bir de belgesel yapmış adam e, işte diyecektim ki ya bunu mutlaka ama bizim bizim için en önemli şey sayın kaymakamın e, çok de... önemli şey var belgeler evet. var Darıca'yı ilgili Darıcı çok önemli Hı -hı. o zaman bunların filan diyor ki o dedesi burada kaptanımış evet. mübadelede gidince diyor e, dedemin memleketinin gazetecisine saygılarım var. <gülüyor> evet. 80'e yakın. Şu ne ifade eder sayın Kaymakam? Tamam. evet şuraya böyle direk alına bakın. Ne anlıyorsunuz? Çok evet. kıymetli benim ailem için. Bu 140 yıllık, belki 150 yıllık bir damgalar vardı. Böyle ağaca vesaire filan. meşhur tamga var ya bizim kültürümüzde. Evet. Bizim sülalenin damgası da bu. Allah, Allah. büyük dedemin babası bunu elde er yaptırıyor. Bunu işte Vafazı ettim, buldum. O zamanlar damga, ben ne Niye yarar bu? Koç başı gibi görüyor musunuz evet, bizim evet. süralenin şeyi, damgası. Hmm. Han boz yani boz kırların hanı, Timur'a kadar iniyor evet, sürali. Evet. Onu buldum, temin ettim böyle. Hmm. bakalım kaymakamı. <gülüyor> Rahmetli dedem gidiyor, babamın babası. <gülüyor> ne olduğunu bilmiyorum. Sadece askerlik şubesi kayıtlarında cepheye serk edildiği yazılı. Yemen'den bu tüfeği satın aldım oh. ve dediler ya bunu çıkaramasın. Yemenliler sana şey yapar, <gülüyor> mücadeleyle çıkardım. Geldim buradan, ya dediler bu tüfek dedim ya dedemin tüfeğini getirdim. Bunun şunun da Kültür Bakanlığı'na da şey yaptım, koleksiyoner belgesi aldım, oraya tescil ettim, elimden olmasınlar diye. Osmanlı tüfeği Osmanlı tüfeği. Ve i̇şin acısı ne, biliyor musunuz efendim? Orada tabii 1918 ordu devlet dağılınca askerler oradan gelemiyor. Acını öleyen askerlerimiz var, Kimi tüfeğini satıyor vesaire falan. Çok evet. bir sanada dramatik hadise. Bir de reklam yapmıyoruz da efendim, bilgi arz ediyoruz, devletlerimiz, devlet. Evet. Ne olabilir? Bu aşağı yukarı kütüphanenin en değerli çalışma, en değerli eseri, Abdülhamit Han'ın 1902'lerde, 3'lerde kendi parasıyla bastırdığı bastırdığın Sahih-i Buhari'yi. Malumunuz, sahih kendi bastırdı ve bütün İslam coğrafyasına gönderdiği sahih bu hariyedir. Heyet evet, burada ve kendi mührü efendim. Bundan zannediyorum ki 5000 tane fidan. Bana da bir 35 sene önce bunu sahaftlarda buldum, kütüphanemize kazandırdım. Bu da kendi müzeceğim orijinal basıran. Evet. Şu 5 cilt, pardon, bu 4 cilt, bu 5 cilt, 9 cilt bunlar. Ataçık 1928'lerde bunu Türkçe'ye tercüme ediyor. Bu Sahi Buhar'ın bu, cilt halinde Türkçe'ye tercüme Türkçe ediyor. Ettim. Şunlar da, Cumhuriyetle Kaybakan'ın gazetemizin 35-37 yıllık garşığı. <gülüyor> şey. Divan-ı Yugat'ı Türk. Ama bu, tabii kendisi, orijinal basımı bu. Orijinal basım şey olarak, yani bu bin yıl önceki, <gülüyor> e, şu anda tek İstanbul'da hanede bulunan, hem de yazılan. Bu Kültür ver. Bakanlığı zannediyorum bu 30 sene önce oradan tıpatık basmı yani. yapmıştı. O elime geçti, bu <gülüyor> sahaflardan aldım Bu da Yunus Hemze Divan, o da aynı nedenli. Bu da yaklaşık eski basımda Evet. Ee, Divan Lugatı Türk'in şeyleri var burada. Kendi Çok kıymetli bir çalışma. Ben tek hayıflanıyorum kaşkarda. Şey canım, e, Uygurca basımı biraz fazla para isterler, 300 dolar falan alamadık, keşke alsaydın. Ne? Düen Lübettürk mu? Düen Lübettürk, ama şey olarak hmm. matbaa onlar orijinal basmışlardı. Çok kıymetli bir çalışma vardı. Şimdi. Şunlar çöpe gidiyordu. Bunlar nedir, ne bileyim sizler? Nebze'nin <gülüyor> ilk gazetesi, 20, 1970, pardon, 1975'lerdeki <gülüyor> çıkan gazetesi vardı. 1975. <gülüyor> 75 tarihli. yanlış ama ilk gazete 1952'de çıktı Gebze'de o dönemin Demokrat Parti Gebze ilçe başkanı Emin Pulak Gebze'nin sesi onun da müsalarını buldum efendim ama bu yanlış gazetesi o 75'li yıllarda çıktı daha sonradan 82-83'te buraya geldiğimde yazarlık yapmış hangi çıkartma hakkında geldi? 85 bizimki 85. yaptı. 85'ten beri devamlı çıkıyor ama böyle bu bilgileri, döneleri topladım sanırım. 1960'lı yıllar, <gülüyor> işte, yıllar şurası 60'lı yıllar. Şurası zannediyorum Şur. yine 60. 1960'lı yılların sonu 72 yılında Çoban Mustafa Paşa camiinden Çamlık Park. Allah, park, Allah, Allah o olmuş yani işte Bu Park, o park, çamlık park. Ha, ha, Ama burada Gebze'nin ilk mezarlığı sayın kaymakam. Mezarlık. Mezarlık. Ve Osmanlı dönemindeki en eski mezarlık, Aniballi otelin orası. İkinci mezarlık, Mustafa Paşa Camii. Hı hı. Üçüncü mezarlık, Fatih Hastanesi'nin olduğu yer. Dördüncü mezarlık, şu anda merkez Mezarlığı. Evet. Ve şimdi pekittir. Evet. Şu da bir tamelim. Çok önemli bir fotoğraf sayın. Evet. Eski, eski, eski aşağı inerken orada Hı. tren yolu ayakları var efendim. Evet. Kültür Müdürlüğümüze büyük şehire böyle göbeğimiz çatladı. Burası tren yolu efendim. Hı. 1916'da İngilizler burayı patlatıyor. Amaç Allah Allah. gönüllü asker cepheye gitmesin şey diye Çanakkale'ye falan Hı. gitmesin diye burayı patlatıyorlar. Şu ayakların olduğu yer bir doğal Çanakkale şehitler abidesi olabilir dedik, Kültür müdürünü getirdik, anladık ama hiçbir şeyimiz olmadı. Bu orijinal fotoğraf. Ayaklar duruyor mu? Şu, Şu ayaklar, ayaklar duruyor efendim. efendim. Bir dikkat ederseniz. Böyle böyle. Tam olarak nerede? Cami var ya efendim bu şeyi dönünce, e, karakolu, aynalı karakolu hemen? geçince solda cami var ya, evet. hemen o camiden e, 20 metre ileride göreceksiniz zaten o direkleri. Ama bunu tescillediler, tescillemediler bilemiyorum. Yaklaşık böyle elimizde eski fotoğraflarımız var. <gülüyor> Desteklerini de biliyorsunuz. Şu çalışmamızın ürünü ne oldu? Bunu şey yapmadınız. Bu, mı? ile ilgili. Evet. Bu halı mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın oraya gelmesine de katkı sundu. Hmm. kocaeli'den önemli gazetesi. Özgür Kocaeli. Hmm. Biraz da zaten ucuz bir arkadaşım. Şunu tam saygı yapıp iki yıl önce Cumhurbaşkanımıza göndermiştim çalışmadan bir şeye rapor olarak kendisine verilen İpekalıdır. Bu Bundan sonra çalışmalara devam etti biliyorsunuz. Evet. Şu anda talimat vermiş. Geldi zaten evet. bir oraya ödürü bir şey yapın ama en güzel şey de Körfez ilçemizde bir Kız Meslek Lisesi'nde bir bölüm açtırmış talimat ve Buradan mezun olanlar işsiz kalmayacak, biz iş vereceğiz. Yani burada bir yerin açılması çok güzel. Arkadaşlar. Sabitli olmuş he. Tarihi seyir içinde adı birkaç kez değişerek Gelbize'den adını alan Gebze, Marmara bölgesinin doğusunda İzmit Körfezi'nin kuzey kesiminde yer alan zengin bir tarihi geçmişe sahip, ekonomisi, sanayi ve ticarete dayalı Türkiye'nin hızla gelişen ve büyüyen bir ilçesi. Kara, deniz, hava ve demir yollarının birbirleriyle kesiştiği önemli bir kavşak noktasında bulunmakta Gebze.